Bizden boyanmış bölgenin boyalı bölgenin alanını bulmamız istenmiş. Yani bu kırmızı renkli bölgenin alanını bulacağız. Bu ilginç bir şekil. Neredeyse kenar uzunlukları 10 olan bir kare gibi ama köşelerine bir çemberin çeyreği kadar bir kısım eksik, kesik. Yani bu şeklin alanı kenar uzunlukları 10 olan bir karenin alanı eksi çeyrek çemberlerin alanı kadar olacak, değil mi? Ve bu çeyrek çemberlerin yarıçapları da 3. Ölçüsü belirtilmemiş olanların da 3 olduğunu varsayıyorum. Eğer 4 çeyrek çemberi bir araya getirirseniz bir tam çemberimiz olur değil mi? Yani bu kırmızı bölgenin alanı, 10'a 10 olan bu karenin tüm alanı, eksi, yarıçapı 3 olan bir çemberin alanına eşittir. 10 çarpı 10 eşittir 100. Sonra da bundan 4 çeyrek çemberin alanını çıkaracağız. Yani yarı çapı 3 olan bütün bir çemberin alanını. Çemberin alan formülü neydi? pi çarpı r kare ya da r kare çarpı pi. O halde 3 çarpı 3 eşittir 9 çarpı pi 9 pi. O zaman kırmızı bölgenin alanı 100 eksi 9 pi. Doğru yapmışız.